Çift atılmasından bahsedildiğine biliyorsunuz, iki üstündeki sayının aynı olması kastediliyor. Mesela 1-1 çifttir, 2-2 de çifttir, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 bunların hepsi çifttir. Hatta Arapça isimleri de vardır, değil mi? Hep yeğ, düş eş, dübeş falan gibi. Bunların hepsi çifttir. Soruda bize sorulansa 600'lü yani 6 600 yüzü olan iki zarla 6 6 atma olasılığımız yani düşeş atma olasılığımız. Şimdi tüm olası sonuçları düşünelim veya örnek uzayı düşünelim. İlk zarda ne gelebilir? Bunu birinci zar olarak yazayım. Hangi sayılar gelebilir? Zarın üstündeki sayılar gelir. 1'den 6'ya kadar gidiyor. 6 tane yüzü olan bir zar. Yani 1 2 3, 4, 5 veya 6 gelebilir. Şimdi ikinci zarı düşünelim. İki numaralı zar. Durum aynı. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 gelecek. Şimdi tek bir zar için olası sonuçlar bunlar olduğuna göre, iki zar için olası sonuçlar nelerdir? Buraya bir tablo çizelim. Şuraya bir çizgi, buraya da bir çizgi. Evet, bunlardan birkaç tane daha çizeyim de daha düzgün bir şekilde gösterebileyim. Tam bir tablo çiziyorum. Düşey çizgiler. Birkaç tane daha. Tamam. Bu üst satırda ilk zarda bir geldiği zamanki sonuçlar var. Bu da ikinci zarda bir gelme durumu. Bunu sonra doldururuz. Burada da birinci zarda iki gelme durumu var. Burada birinci zarda üç gelme durumu var. Dört, sanıyorum birinci zarla ilgili durumları anladınız. Ve sonra birinci zarda beş dedik. En son satırda ise birinci zarda altı geldiği zamanki sonuçlar var. Şimdi sütunlara bakabiliriz. Birinci sütunda ikinci zarda bir gelme durumu var. Burada ikinci zarda iki gelme durumu var. Burada ikinci zarda üç gelmiş. Burada ikinci zar 4 geliyor ve şurada ikinci zar 5 gösteriyor ve son sütunda ise ikinci zarın 6 gelme durumu var. Bunların her biri olası bir sonucu gösteriyor. Bu sonuç birinci zarda ve ikinci zarda 1 gelme durumu. Burada ise birinci zarda 3, ikinci zarda 2 geldiği sonucu görüyoruz. Bu sonuçta da ilk zar 4, ikinci zar 5. 36 olası sonuç bulunduğunu görüyorsunuz yani. 6 çarpı 6 olası sonuç. Bu tabloyu bitirdiğimize göre kriterlerimize uyan yani çift attığımız kaç durum var ona bakalım. Olayımızın kaç tane sonucu var? Bunları tabloda görebiliyoruz değil mi? Çiftler 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5-5 ve 6-6. Yani bu olayın 6 sonucu var, çift atma olayının. Şimdi buna göre sorumuzu cevaplayalım. Üzerinde 1'den 6'ya kadar sayıları olan, 6 olan yani bildiğimiz standart tavla zarlarıyla çift atma olasılığımız nedir? Bu olasılık eşittir kriteri uygun sonuçların sayısı, ki burada 6 bulduk, bölü örnek uzaydaki eleman sayısı. Örnek uzayda toplam 36 sonuç bulmuştuk. 36 sonuç ve bunu sadeleştirirsek 6 bölü 36 eşittir 1 bölü 6. Buna göre üzerinde 1'den 6'ya kadar sayılar olan iki zarla çift atma olasılığı 1 bölü 6'ymış.